Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü konu olan aracımız Audi A3. Bir sıkıntıdan dolayı servisimize geldi. Sıkıntıyı ararken, irdelerken baktık ki bu araç motor kattırmış Aracın sahibi motor kattırdıktan sonra arızanın başladığını söyledi. Ve yaptığımız kontrollerde de LPG ekosunun su aldığını gördük. Biz LPG'ciler olarak bakıma gelen müşterilerimizin birçoğu motoru yıkatmalı mıyım diye soruyor. Biz bu konuya çok sıcak bakmıyoruz. Bunu da müşterilere defalarca söylüyoruz. Neden sıcak bakmıyoruz? Çünkü aracın motor evi birçok elektrik ve elektronik aksamdan oluşuyor. Bir sürü sigortalar, beyinler, ara beyinler, kontrol üniteleri, ABS, fren sisteminin kontrol üniteleri derken birçok parça var. Şimdi motor yıkatmak profesyonel ellerde yapılabilir ama Türkiye'de bu işi profesyonel yapan çok az yer var bu işin gerçekten mantığıyla nelere dikkat edip etmeyeceğini bilerek çok az firma var o yüzden ben müşterilere genelde diyorum ki alın ıslak nemli ve silin yıkatmayın çünkü bir soket su alır okside oksid olur bu size çok pahalı bir onarma yol açar çünkü oksit olmuş bir soketi bulana kadar birçok parçayı inlemesine gider ve gereksiz size para harcatır. Artık ara, araçlarımız teknolojinin zamanın gerektirdiği kadar teknolojiye sahip. Bir sürü elektronik aksam, bir sürü kablolama, beyinler, kutular. O kadar çok elektronik var ki su tutarken, yıkarken, kama yaparken nereye su tutacağınızı, nereye tutmayacağınızı bilmeniz gerekiyor ki ben yine tekrar vurguluyorum. Motor yıkamasına biz LPG'ciler çok sıcak bakmıyoruz. Ki otomotivle ilgili olan herkes yıkatmamanız gerektiğini söyleyecektir. Bu aracımız Allah'tan sadece LPG yüküsüyle kurtarmış. Kendi kontrol ünitesi de hasar görseydi çok daha pahalı bir onarım. Çok daha maliyetli bir onarım süreci geçirecekti. LPG yüküsünü değiştirdik ki bu maliyetli bir onarım oldu müşterimiz için. Bundan sonra dikkat edecektir o da motor yıkatmamaya. Ama yıkatacaksanız da profesyonel yerlerini tercih edin. Başka bir videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.